Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle limon da yapacağız. Malzemeler ve limon, bir su bardağı şeker, bir pet şişe kadar su ve başlayalım. Öncelikle arkadaşlar rendemizi alıyoruz ve limonu rendeliyoruz. Ama dikkat edin, beyaz tarafa çıkmasın ki limon da olmasın. Şimdi arkadaşlar rendeliyoruz, rendeden geçiriyoruz ve arkadaşlar... Ve geçelim, şekerimizi ilerliyoruz şimdi su karıştırıyoruz karıştırmaya devam ediyoruz şimdi arkadaşlar kalan limonu ortaya ikiye bölerek sıkıyoruz içine ki tadı güzel olsun bir limon sıkıyoruz şimdi arkadaşlar karıştırıyoruz şimdi arkadaşlar ve diğer limonu içine doğruyoruz arkadaşlar Şöyle bir taneyi alt kısma bölerek içine koyuyoruz. Ekledikten sonra karıştırıyoruz. Arkadaşlar ben spol ile yapıyorum. Siz elle de koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar süzgeci getiriyoruz. Ve bir kaseye boşaltacaksınız. Şimdi arkadaşlar biraz karıştırarak süzgecin içine koyuyoruz. Ve arkadaşlar şimdi karıştırdık. Şimdi koyuyoruz. Şöyle süzdüm ben. Karıştırdım. Ve